Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni bir site tanıtacağım Aşağıdaki açıklama linkinden girip siteye kayıt oluyorsunuz Davet kodumu aşağıya bırakacağım Buraya Telefon numaranızı girip e, kodu göndere basıp doğrulama kodunu giriyorsunuz e, Sonra kayıt oluyorsunuz Ödeme şifrenizi unutmayın ödeme şifresi önemli Ben az önce uygulamaya girmiştim bir kez siz e, çevirmeden önce deneyim dedim e, Tam 198 TL verdi bir çevirmemde yani 100 TL verip 198 TL aldım şöyle göstereyim gördüğünüz gibi 198 TL aldım 100 TL verip şöyle hemen geliyoruz burada şimdi kutular var 10 TL'lik 10.000 TL'lik 1000 TL'lik 100 TL'lik 10 TL'lik kutular var gelip bunları açıyoruz gibi 5 TL verdi, 10 TL, 5 TL verdi. Şöyle bir kayda bakıyorum. Ee, bir kez 6 TL verdi, bir kez 100 TLlik deneyelim. Gördünüz, 100 TL, 100 TL, TL verdi. 30 TL. Tam bir cag deneyelim. 326 TL, verdi 326 TL. 100 TL sat. İşte böyle girip e, kayıt oluyorsunuz. gördüğünüz gibi e, Herhalde sayfa yenilemedi diye Gördüğünüz gibi 445 TL bakiyen oldu e, Buradan e, parayı Çekmek için gelip buraya e, ilk baş yatırmanız gerek Yatırmak için buraya geliyorsunuz e, 100 TL yazıyorsunuz mesela Şimdi yükle diyorsunuz Evet arkadaşlar buraya geliyoruz Altya soyadını giriyoruz mesela ibanımıza giriyoruz ödemeye git diyoruz gördüğünüz gibi şimdi size e, burada bir kod verecek kodu alıp e, hemen şöyle para bir saniye hemen yanlış oldu para transfer ediyoruz bir, bir saniye çok yanlış oldu Para transferi diyoruz. Yeni bir alıcı. Evet. Bu benimkiydi. Pardon. Ben kendim için kopyaladıydım. O yüzden şöyle hemen buraya kopyalıyoruz. İşte burayı kopyalıyoruz. Gönder diyoruz. Alıcı soy ismini girip. E, açıklama kısmına da buraya giriyoruz Bu kadar Şimdi para çekme işlemini göstereyim size de o, Bu açıklama kısmına onu girmeyi unutmayın ama sakın Gördüğünüz gibi Burada hesabım diyoruz Para çekme diyoruz Adımızı soyadımızı Defayalmış oldu, belki bu. Hesap şifremizi girdikten sonra e, buraya girip tutarı giriyoruz. 445 TL almış ama yüzde on kesinti yaptığı için bana 400 TL diyecek. Çekil diyoruz. Yani, tam sayı olması lazım. E, bu yüzden tam 400 çek çektirebiliriz. Başvuru gönderdi gördüğünüz gibi. Daha önce 120 TL çekmiştim burada. Ondaysa para hareketini de göstereyim. Gördüğünüz gibi burada gönderen Baton Şişman. Az önce ekranda da zaten parayı Baton Şişman diye birisine gönderecektiniz. Ondan sonra para gönderme işlemi tamamlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakiyeden de düştü. böyle para hemen bir tane daha sizin için çevireyim. Şöyle 10 TL'likten 20 tane. Gördüğünüz gibi böyle karlı karlı çevirebilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun.